Değerli seyirler, Türkiye'nin tırapsız zaman haber bildirisi karşınızdayız. Ben Özmer Tarık Masa, Tarık Kanalı kanalına haber, haber başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda kanalın önemli gelişmeleri için paylaşacağız. Benim ana haber başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane olursak: Twitch Star Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar Haber, TikTok Tarık Haber, gibi, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber. Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Grand Life, 568 YouTube Tarık Haber, TVBK Ömer Tarık Nasipleriyle yayınlıyoruz. Diğer sosyal medya kanallarımızda yayınlıyoruz. Non Live'da yayınlıyoruz. Non Live kanalımız Tarık Haber Gibiden bize ulaşabilirsiniz. haber böltemiz başlıyor değerli izleyenler. İstanbul için imsak vakti 04:53'te imsak olacaktır. Diğer ilerimiz için imsak vakitlerini öğrenmek istiyorsanız tarihhaber.com'dan bakabilirsiniz değerli izleyenler. Borsaya şöyle bir bakacak olursak dolar 19.28'e günlük sevişte, euro 21,06 ile günlük sevişte. Altın 1.242 ile yükselişle ve İstanbul Borsası günü 5.124 günü yükselişle kapattılar. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bir şehir bu odayı konuşuyor. Köp, e, küplerin içinden insan kemikleri çıktı. Gazetecileri içeri al, e, almadılar. Afyonkarahisar'da 3 Nisan'da gerçekleştirilen kazılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Dinar ilçesinde bir temel kazısı sırasında Roma dönemine ait lahidin içerisinde 4 adet küp bulundu. Arsa sahibi olan aile üyeleri inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'ndan suç duyurusuna bulundu. Küp'lerin içinden insan ay kemikleri çıkarken küp'lerin açılışı sırasında gazetecilerin içeri alınmaması dikkat çekti. Bir şehir bu olayı konuşuyor. Kütlerin içinden insan kemikleri çıktı. Gazetecileri içeri almadılar. 11 Nisan 2023-2155 son güncelleme, 11 Nisan 2023-2155. Afyonkarahisar'da 3 Nisan'da gerçekleştirilen kazılarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Dinar ilçesinde bir temel kazısı sırasında Roma dönemine ait dahidin içerisinde 4 adet küp bulundu. Aslı sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Küplerin içinden insana ait kemikler çıkarken küplerin açılışı sırasında gazetecilerin içeri alınmaması dikkat çekti. Takip et. Afyon Dinar ilçesinde 3 Nisan'da gerçekleştirilen temel kazısı esnasında bulunan Roma dönemine ait dahidin içerisinde 3 değil 4 küpün bulunduğu ortaya çıkarken küplerde ise insan kemikleri olduğu belirtildi. Lahit tartışmaları devam ediyor. Biner ilçesinde bir inşaatın temel kazası esnasında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu belirlenen lahit ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Lahidin bulunmasının ardından arsa sahibi olan aile üyeleri, inşaat firması hakkında ruhsat almadan usulsüz kazı yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu. Olayla ilgili inceleme devam ederken Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne lahidin içerisinde bulunan küpler açıldı. Lahit mezar içinden çıkan 4 adet urna olarak tabir edilen çömlek kabın müze müdürlüğüne getirilerek arsa sahipleri nezaretinde açıldı. M.Ö. 1. ve 2. yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden ise insan kemikleri çıktı. Açıklama yapılmadı. Afyon Karahisar Müze Müdürü Mevlüt Üymez ise gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınırken ayrıca küplerin açılması esnasında gazetecilerin içeri alınmalarına izin vermedi. İHA Bunlar ilgini çekebilir. Dırhan Mayıs. Anahaber mühtemiz devam ediyor yaklaşık 100 saatdir şu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ET'liler dikkat, uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı geldi. Yani. Devlet bu parayı geri ister. ET'ye başvuran kişi sayısı 1,5 bir, bir, bir milyona ge geçerken SGK merkezlerinde ise emekli dosyalarının incelenmesi... Ve aylık bağlanması için çalışanlar yoğun mesai yapıyor. Ancak SGK uzmanlarına göre merkezlerdeki dosya yüküp birçok hatayla beraberine getirebilir. SGK uzmanı Özgür Erdurus'un da emekli aylığı ödeme hesaplama sisteminde hatalar olabileceğini belirterek devlet senin aylığında hata yaptık derse bu parayı geri ister bu 3-5 veya 7 so sonunda ortaya çıkabilir diyerek EYT'lilere uyardı. Yedililer dikkat. Uzman isimden emekli maaşı bağlanacak kişiler için kritik uyarı, devlet bu parayı geri ister. 11 Nisan 2023-2008 son güncelleme. 11 Nisan 2023-2008. EYT'ye başvuran kişi sayısı 1,5 milyona geçerken, SGK merkezlerinde ise emeklilik dosyalarının incelenmesi ve aylık bağlanması için çalışanlar yoğun mesai yapıyor. Ancak SGK uzmanlarına göre merkezlerdeki dosya yükü birçok hatayı da beraberinde getirebilir. SGK uzmanı Özgür Erdursun'da emekli aylığı ödeme hesaplama sisteminde hatalar olabileceğini belirterek, devlet senin aylığında hata yaptık derse bu parayı geri ister. 3, 5 veya 7 sonra da ortaya çıkabilir diyerek ekbilirleri uyardı. Takip et. Mart ayında emekli olmak için SGK'ya başvuran yüz binlerce kişi ilk aylıklarını almak için bekliyor. Maaş bağlama işlemi biten birçok kişiye ise Nisan ayı içerisinde fark ödemeleri de yapmaya başlandı. Ancak SGK uzmanları binlerce EYT'linin emekliliğinin bozulabileceği uyarısında bulundu. Show TV ana haberde yer alan habere göre, Sosyal Sigortalar Kurumu uzmanları da yaşanan yoğunluk nedeniyle işlemlerin hızlı yapıldığı için hataya davetiye çıkartıldığına dikkat çekti. SGK kaynaklarına göre işlemlerin hızlandırılması için uzman olmayan personel'e de bir günlük eğitimle dosya inceleme işi verildi. Bunun da dosyaların yanlış incelenmesine neden olabileceği belirtildi. EYT dosyaların uzman gözüyle incelendiğinde yanlışlıkla emekli edilmiş çok kişi çıkabileceği, emekli sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur arasında geçiş yapmış kişilerin de dosyalarında da hatalar olabileceği uyarısında bulundu. Üzerlerinde çok büyük baskı var. EYT sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken SGK uzmanı Özgür Erdursun'da uyarılarda bulundu. Erdursun, çok aceleye geldi bu iş. Memurların suçu günahı yok, üzerlerinde çok büyük baskı var dedi. Devlet bu parayı geri isteyebilir. İki türlü hata olabileceğini belirten Erdoğan, emekli aile hesaplama sisteminde de hata olabilir, bu hata telafi edilebilir. Devlet senin aylığında bir hata yaptık, derse faizsiz olarak 24 ayda geri ödemeli bu parayı ister. Böyle hatalar olacak. Daha sonra emekli olup aylık alan kişilere 3-5 veya 7 yıl sonra SGK diyecek ki siz emekli oldunuz ancak emekli olamazsanız ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Asgari ücret vaadi gündem oldu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Sinan Oğan'ın asgari ücret vaadi gündem oldu. yoksulluk sınırını işaret ederek açıkladığı sürpriz yapıyorum dedi. 14 Mayıs seçimlerine az bir sü süre kadar Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini bir bir duyurmaya devam ediyor. Son olarak Atay İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Reis Sinan Oğan katıldığı canlı yayında sürpriz yapıyorum diyerek gündem olan asgari ücret vaadini açıkladı. Sinan Oğan'ın asgari ücret vaadi gündem oldu. Yoksulluk sınırını işaret ederek açıkladı. Sürpriz yapıyorum. 11 Nisan 2023-2055 son güncelleme. 11 Nisan 2023-2056. 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala Cumhurbaşkanı adayları vaatlerini bir bir duyurmaya devam ediyor. Son olarak Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldığı canlı yayında sürpriz yapıyorum diyerek gündem olan asgari ücret vaadini açıkladı. Takip et. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Adaylar vaatlerini açıklamaya başlarken Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sinan Oğan'ın katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili Vadi gündem oldu. Sürpriz yapıyorum. Sinan Oğan katıldığı yayında asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı. Asgari ücretle Türkiye'ye yoksulluk sınırını vaat ediyoruz. Şimdi bunu deyince diyor ki Cumhurbaşkanı adayı yoksulluk sınırını vaat ediyor. Ama insanlar yoksulluk sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğunu bilmiyor. O yüzden sürpriz yapıyorum. Diyorum ki evet biz yoksulluk sınırında asgari ücret vaat ediyoruz ama yoksulluk sınırı 31 bin 500 lira. Biz biliyoruz ki Türkiye'de sadece İstanbul'da 20 yılda 800 milyar dolar rant elde edildi. Ranta vergi koyacağız. Normal vergi sistemimizi basitleştireceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İktidiler dikkat. Uzman isim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir, saat, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi. Bu teker teker açıkladı. Mülakat Ücretsiz internet, Aile ve Gençlik Bankası dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını resmen verdi. Törendeki konuşmasında Erdoğan isim vermeyip müsvedde bu dediği profesörün domates soğan fiyatları eleştirisine yanıt verip neymiş domates paralelis vah zavallı vah, ifadelerini kullandı. Bu yandan Erdoğan'ın açıkları seçim vaatlerinde mülakatın kaldırılması kurulacak yeni banka yüksek öğrenim öğrencilerine ücretsiz internet ve belge muafiyeti faizsiz evlilik kredisi gibi başlıklar yarattı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi. Vaatleri teker teker açıkladı. Mülakat, ücretsiz internet, aile ve gençlik bankası. 11 Nisan 2023 13.47 son güncelleme. 11 Nisan 2023 16.58. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim startını resmen verdi. Törendeki konuşmasında Erdoğan isim vermeyip "Müsvedde bu." dediği profesörün domates, soğan fiyatları eleştirisine yanıt verip neymiş? Domates, patates. Vah zavallı vah ifadelerini kullandı. Bir yandan Erdoğan'ın açıkladığı seçim vaatlerinde mülakatın kaldırılması, kurulacak yeni banka, yüksek öğrenim öğrencilerine ücretsiz internet ve vergi muafiyeti, faizsiz evlilik, kredisi gibi başlıklar yer aldı. Takip et. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı. AK Parti'nin seçim beyannamesini ve seçimi kazanmaları durumunda hayata geçirilecek uygulamaları bir bir duyurarak vaatlerini açıkladı. Program milletvekillerinin tanıtımıyla devam ediyor. Yeni banka, vergi muafiyeti, süper hızlı tren hattı. Erdoğan'ın açıkladığı vaatlerden bazılarına göre, kamuya alımlarda mülakat kaldırılacak, Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kurulacak, Aile ve Gençlik Bankası kurulacak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore edilecek, yüksek öğrenim öğrencilerine bilgisayar ve cep telefonu ediniminde bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacak. Aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin 3'te biri devlet tarafından karşılanacak. Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 0 faizli 150 bin Türk lirası kredi verilecek. Son dakika Erdoğan Ak Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan'ın törendeki konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde: "Bizim yeter dememiz, vay vay Kemal'in yeter demesine benzemez. Bugün Türkiye yüzyılı için doğru adımlar diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız." Darbecilere, vesayetçilere, küresel emperyalistlere, siyasi ve sosyal mühendislik projelerine karşı milletimizle birlikte Türkiye yüzyılının kapısını aralamak için buradayız. 14 Mayıs'ta inşallah sandıkları hep birlikte patlatıyoruz. İnanıyorum ki İzmir bu defa sandıklardan bir başka çıkacak. İslam dünyasından ülkeler deprem bölgesine hurma gönderiyor. 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz? Sadece Türkiye takip ediyor. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. İslam dünyasının bu heyecanını inanıyorum ki bu kadro aynen paylaşacak. Ramazan'da İslam dünyasından bir ülke deprem bölgesine 200 ton vurma gönderiyor. Bir diğeri 100 ton, bir diğeri 100 ton gönderiyor. İstiyorlar ki depremzede kardeşlerimiz iftarlarını hurmayla açsın. bir Katar, Libya, Cezayir hem aynı hem nakli yardımlarıyla yanımızda yer aldılar. Ülkemizin bir köşesindeki insanların evleri başlarına yıkılmışken, diğer hiçbir yerdeki insanımız hayatına hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez. Deprem haberinin alındığı andan itibaren istisnası her şehrimiz, her insanımız mağdurların imdadına koşmak için seferber oldu. Depremlerin izini çalışmalarımız sayesinde kısa sürede sileceğiz. Yaklaşık 12 milyon üyeye sahip bir başka parti Türkiye'de yok, dünyada da yok. Türkiye'nin demokrasisi ve kalkınması konusundaki çözüm tekliflerimizin, dünyada yaşanan siyasi ve sosyal çarpıklıklara karşı yükselttiğimiz itirazlarımızın, insanlığın ortak dertlerinin ve taleplerinin sözcülüğünü yapabilmemizin, bizi diğerlerinden ayıran özelliklerimizin gerisinde temsilcisi olduğumuz davanın kadim kodları var. Soğan fiyatı eleştirisine yanıt, vah zavallı vah. Müsvedde bu. Bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz. Baraj, havalimanı, köprü yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para onu söyle. Bu adam Profesör Müsvet bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Hiç. Öncelikle bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var onu söyle. Neymiş? Domates, patates. Vah zavallı vah. Bunlar olmadıktan sonra senin patatesin de olmaz domatesin de. Biz Türkiye'de sadece okul, hastane, yol, baraj gibi eserlerle sembolleşen bir kalkınma devrimi yapmakla kalmadık. Biz asıl devrimi zihinlerde yaptık, zihniyetlerde yaptık. Geçmişte bu ülkeye karışamazsın denilen ne varsa hepsinde de değiştirici rol oynayabileceğimizi gösterdik. Bu profesörün zihinlerinde bir değişim olmamış demek ki. Karşımızdakiler gibi olsaydık alnımız ak, başımız dik çıkabilir miydi? Emperyalizmin terör örgütleri üzerinden yürüttüğü vekalet savaşlarının da sonu yaklaşıyor. Türkiye'nin ve AK Parti'nin bir davası, bir vizyonu olmasaydı tüm bunları konuşabilir miydik? Birileri gibi Libya'da, Akdeniz'de, Afrika'da, Balkanlarda ne işimiz var deseydik, o profesör gibi bu kadar konutu ne yapacaksınız deseydik, terör örgütlerinin koltuğunun altından kalkmasaydık, karşımızdakiler gibi olsaydık burada milletimizin huzuruna alnımız ak, başımız dik şekilde çıkabilir miydik? İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi ve milletimizi dünyada hak ettiği yere getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yerden yere vuranlar bugün aynı sistemi at pazarlıklarıyla tepe tepe kullanmanın hesabını yapıyor. Darbecilerin karşısına dikilmek yerine onlara alkış tutan demokrasi düşmanları bitmez. Terör örgütlerinin temsilcileriyle kapalı kapılar ardında pazarlık yapanlar bitmez. Bay Bay Kemal'in için HDP'nin genel merkezinde değil de parlamentoda görüştü. Kapalı kapılar ardında ne görüştüklerini açıklayamadı. Teröristleri serbest bırakma sözü veren alçaklar bitmez. Ülkesini yabancılara şikayet eden idrak yoksunları bitmez. Biz Türkiye'yi 21 yılda her alanda ileri götürdük ama muhalefeti yerinden zerre kıpırdatamadık. Hatta zihniyet ve kalibre bakımından daha da geriye giden bir muhalefetle karşı karşıyayız. Küskünü barıştıracağız, her eve, her iş yerine gireceğiz. Cumhur İttifakı olarak seçimlere gece gündüz çalışıyoruz. Gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız. Kararsızları ikna edeceğiz. Zaten gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Kimseyi atlamadan teker teker herkese dokunacağız. Türkiye yüzyılı barış ve değerlerin yüzyılıdır. Önümüzdeki 5 yıl boyunca milletimize özellikle ne vereceğimiz, evlatlarımızın geleceği için hangi ilerlemeleri sağlayacağımız daha önemli. Bu doğrultuda ilk adımımızı geçtiğimiz 28 Ekim'de açıkladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla atmıştık. Türkiye Yüzyılını 17 temel başlığın üzerinde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı barışın ve değerlerin yüzyılıdır. Söylediğimiz hiçbir şeyden geri dönmedik. Türkiye yüzyılı için doğru adımlar yaklaşımıyla hazırladığımız, oldukça hacimli bir esere dönüşen beyannamemizde yer alan tüm hususları burada tekrarlamayacağım. Bugüne kadar milletimize yapmayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey söylemedik, söylediğimiz hiçbir şeyden de geri dönmedik. Meydanlarda ağzına geleni söyleyip iş başına gelince hepsini unutanların, tersine yapanların, vaatlerinin üzerine beton dökenlerin ülkemize ne büyük zararlar verdiğini biliyoruz. Biz ne kendimizi ne milletimizi asla böyle bir zerir duruma düşürmedik. Bu yüzden verdiğimiz her sözü uzun hazırlıklar sonrası ortaya çıkardık. Verdiğimiz ilk söz önümüzdeki dönemde depremlerin yıktığı şehirleri ayağa kaldırmak olacak. bini bir yılda teslim edilecek şekilde 650.000 yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeliyle 81 ilin tamamını afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceğiz. Ülkemizi sadece depreme karşı değil her türlü felakete karşı tüm boyutları ile hazırlayacağız. Vaatleri tek tek açıkladı. Öğrenciler, Aile ve Gençlik Bankası, Yargı Reformu. Çocuklarımızın yeteneklerinin eğitimin ilk kademelerinden itibaren keşfedilerek becerilerine uygun yönlendirmeyi sağlayacak bir sistem kuracağız. Bay Kemal, sizin büyükşehir belediyeleriniz vardı. Güya çadırlarda sahra hastaneleri kurdunuz. Araştırdık gördük, böyle bir hastane yok. Yeni dönemde ülkemizin ilaç ve tıbbi sektörlerindeki geliştirme ve üretim kapasitesini artırıp savunma sanayindekine benzer bir atılımı hayata geçireceğiz. Sağlık turizminde dönem sonunda 3 milyon misafir ve 10 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyanın ve bölgemizin yaşadığı sınamaların ağırlaştığı bir dönemde Türkiye'nin huzur ve güven adası olarak istikrarlı yoluna devam etmesini sağlayacağız. Kapsamlı bir yasama reformu için uzlaşma zemini arayacağız. Yüksek standartlı demokrasi için dönüştürücü reformlar ve koruyucu reformlar döneminden tamamlayıcı reformlar dönemine geçeceğiz. Toplumumuzun hiçbir kesimine hayat biçimi dayatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Kürt kardeşlerimizin ne CHP faşizminin, ne HDP sapkınlığının, ne PKK zulmünün, ne de baskı düzeninin karanlığına asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Aile yapımızı tüm sapkın akımlardan koruma yanında her türlü maddi manevi destekle güçlendireceğiz. Hayata geçireceğiniz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviye altına düşmemesini tesis edeceğiz. Her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. Gençlerimizi istihdam etmek için her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Gelirini doğal gazdan karşılayacağımız aile ve gençlik bankası kuracağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defa mahsus olmak üzere bilgisayar ve cep telefonu ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımlarımızı insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek bir yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Kişi başına milli geliri 16 binası dolara çıkartıyoruz. Ülkemizi 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine ulaştırmaya yönelik hedefimize özellikle ulaşana kadar yatırıma, üretime, ihracata yükleneceğiz. Önümüzdeki dönemde yıllık 5,5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1,5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız. Kişi başına düşen milli geliri 2600 dolardan 10600 dolara yükselttiğimiz gibi önümüzdeki dönemde önce 16000 dolara, ardından da daha yüksek seviyelere ulaştıracağız. 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı %7 seviyesine gerileteceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşünerek ülkemizi bu sorundan mutlaka kurtaracağız. Mülakatı kaldıracağız. Kamuya işi alımlarda mülakatı kaldıracağız. Alımları sınavdaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Girişimcilerimize verdiğimiz destekte ülkemizden en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet 10 milyar dolar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız. Karadeniz gazı milat olacak. Doğal gazsız ev kalmayacak. Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren attı. İnşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. Tokun üretimiyle duyduğumuz sevinci önümüzdeki 7 yılda 1 milyon toplu yollarda görmemizi temin ederek daha da güçlendireceğiz. Ev hanımlarına emeklilik güvencesi Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin 3'te 1'ini devlet olarak biz karşılayacağız. Yeni evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve 0 faizli 150 bin Türk Lirası kredi verilecek. Vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Arazi toplulaştırma çabalarında 100 milyon dekara çıkarak vakit, enerji, alet ve ekipman kullanımında verimliliği artıracağız. Hem verimi hem çiftçilerimizin gelirini yükseltesek bir sistem kuracağız. Su depolama hacmimizi 193 milyar metre çıkartarak 37 bin megawatt enerji üretecek hale geleceğiz. Mera, yaylak ve kışta kalanları istihdam ederek hayvancılığı destekleyeceğiz. Dönem sonunda büyükbaş hayvan varlığımız 19 milyona, küçükbaş hayvan varlığımız 68 milyona çıkartarak vatandaşlarımızın ekonomik fiyatlarla ete erişimini kolaylaştıracağız. Bölgelerimizi ülke ekonomisi ve sosyal hayatıyla bütünleştirecek şekilde kalkınma planları yapacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore edeceğiz. Son 5 yıldaki uygulama tecrübesine ve değişen ihtiyaçlara göre Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore ederek Türkiye yüzyılı hedeflerimize daha fazla katkı verecek şekilde geliştireceğiz. Yücel Arzan açıkladı yeni bir Kuvayi Milliye Marşı. AK Parti seçim beyannamesinde ortaya çıktı. Paizsiz kredi desteği yolda. AK Parti'nin seçim beyannamesi. Seçim beyannamesinde Cumhuriyet'in 100. yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alıyor. Başlıklar arasında depremli mücadele, Türkiye yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılıyor. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni müşterilere özel 25 bin Türk Lirası nakit fırsatı hangi... Sayın Erdoğan bu açıklamaları yaptığı değerli isteyenler... Yani bu, bu vaatlerle seçim kazanması kolay mı? Pek de kolay değil. Çünkü e, yasak var. Yani genç kesim e, para kazanmak istiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı buna engel oluyor. Paypal buna e, örnek olarak gösterilebilir. Şu anda da genç kesimin 2006'dan bu yana pay pala ne kadar para kaybettiğini de görebilirsiniz. Değerli izleyenler i̇şte bu bu seçim kazandırmaz aksine kaybettirir. Boy Türkiye yeter ve bunu sayın Kılıçlar olur. Kızlar olmalı ki. gençlerin sesi oldu ve iktidara geldiklerinde PayPal'ı bu hizmetten kurtar çıkmış. Haber bültenimiz devam ediyor. ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'ın Müsevvet e, Müsvette dedi, profesör merak konusu oldu. Naci Görülü'den açıklama geldi. Sanmıyorum ama dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma sırasında isim vermeyerek Müsvette bu dediği profesör merak konusu oldu. Kim olduğu belli olmayan profesörün domates soğan fiyatları eşitsine yanıt veren Erdoğan neymiş domates patates vah zavallı lah, ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Profesör Doktor Naci Gürle yönelik olduğu söylentileri üzerine görür sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte dikkat çeken o sözler. Erdoğan'ın müsvedde dediği profesör merak konusu oldu. Naci görürden açıklama geldi. Sanmıyorum ama. 11 Nisan 2023 17:56 son güncelleme. 11 Nisan 2023 18:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında isim vermeyerek müsvedde bu dediği profesör merak konusu oldu. Kim olduğu belli olmayan profesörün domates, soğan fiyatları eleştirisine yanıt veren Erdoğan neymiş? Domates, patates. Vah zavallı vah ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin profesör Doktor Naci Görür'e yönelik olduğu söylentileri üzerine Görür Sosyal Medya hesabından açıklamada bulundu. İşte dikkat çeken o sözler. Takip et. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında isim vermeyerek, müsvedde bu dediği profesör merak konusu oldu. Erdoğan, kim olduğu belli olmayan profesörün domates, soğan fiyatları eleştirisine yanıt verdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. Vah var. Müsvedde bu! Bir TV kanalında bir profesör ne dese beğenirsiniz. Baraj Havalimanı köprü yapmakla bu iş çözülmez. Soğan, patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör müspetli bu. Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Çık. Öncelikle bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var onu söyle. Neymiş? Domates, patates. Manzıbalı var. Bunlar olmadıktan sonra senin patatesinde olmaz domatesinde.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 Profesör Doktor Naci Görür, sözü edilen profesörün kensisi olduğu söylentilerine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. İşte Görür'ün o açıklaması. Beni kastettiğini sanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın köprü yapmakla, baraj yapmakla bu iş çözülmez, soğan, patates kaç para söylediğimi kastederek bana atfen profesör müsveddesi dediği söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın beni kastettiğini sanmıyorum, ben asla böyle bir şey söylemedim. Elazığ, Maraş ve Gaziantep depremlerinin yıllar önceden geleceğini öngörüp halkını uyaran bir bilim adamı olarak şunu söyledim. Az yol, köprü ve baraj yapalım ama önce halkımızın can güvenliğini sağlayan deprem dirençli kentler oluşturalım. Benzeri şeyler söyledim. Yine de aynı şeyleri söylüyorum. Sevgiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi. Vaatleri tek tek duyurdu. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi, satılmamış kanepeler neredeyse bir... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 1 saat dış bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan canlı yayında teknik direktör açıklaması geldi. Evet görüştük dedi. Gelir bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ancak bu sezon be beklentilerin çok altında bir grafik çizgi. Trabzonspor'a köklü bir değişim yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifa sonrası Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna otururken istifaren bir diğer isim olan Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Bu Maviler için birçok isim ortaya atılırken Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş. Trabzonspor Spor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan canlı yayında teknik direktör açıklaması. Evet görüştük. 11 Nisan 2023 2105 son güncelleme 11 Nisan 2023 2221 Geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan ancak bu sezon beklentilerin çok altında. Bir grafik çizen Trabzonspor'da köklü bir değişim yaşanıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifası sonrası Ertuğrul Doğan başkanlık koltuğuna otururken istifa eden bir diğer isim olan Abdullah Avcı'nın ardından teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Ordu Mavilliler için birçok isim ortaya atılırken, Başkan Ertuğrul Doğan katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Takip et. Ünce Başkan Ahmet Ağaoğlu sonrasında Teknik Direktör Abdullah Havcı ve Orhan Akın istifalarıyla bir anda köklü bir değişime gitmek durumunda kalan son şampiyon Trabzonspor'da yeni Başkan Ertuğrul Doğan olurken, Teknik Direktör arayışları hız kazanmıştı. Karadeniz ekibi için Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Monterla Slaven Bilik için ve birçok isim gündeme gelirken henüz somut bir adım atılmış değil. Bordo Mavili ekibin çiçeği burnunda başkanı Ertuğrul Doğan, A-Spor'da katıldığı bir programda kulüple alakalı açıklamalarda bulunurken, teknik direktör konusunda da oldukça ses getiren ifadeler kullandı. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları. Benim için ulvi bir görev. Taraftarı olduğum bir kulübün başkanlığını yapmak ulvi bir görev. Benim için tarif edilmez bir mutluluk. Nisan 2018'de göreve geldikten sonra 5 yılda 4 kupa aldık. Yıllar sonra gelen şampiyonluk, daha doğrusu yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci. İnanılmaz mutluluklar yaşadık. Bence dünyadaki en özel şampiyonluk kutlaması oldu. Üzerimde ciddi bir sorumluluk var. Üzerimdeki sorumluluk ciddi bir sorumluluk. Yönetim olarak bu süreci yönetmek adına planlamalar yaptık. Ekonomik olarak, altyapı olarak, hoca olarak. Hepsini ayrı ayrı konuştuk. Göreve gelmeden de Trabzonspor'un gerçeklerini, artısı ve eksisini biliyordum. Ateşten gömleği giyen yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Camianın büyüklerine de ayrıca teşekkür ederim. Hatalar yaptık. Şampiyonluk sonrası süreci doğru yönetemedik. Benim de hatalarım oldu. Bizden sonraki yönetimlere bizim aldığımız gibi değil, daha problemsiz bir takım vermek istiyoruz. En önemli gerçek altyapı. Spor'un en önemli gerçeği altyapısı. Türkiye'nin neresine gidersen git 61 numaranın sahibi var. Hatta takımlarda o numaranın bir de sırası var. Benim ailemde 3 tane milli futbolcu var. Bu yörenin toprakları futbolcu yetiştiriyor. Şu anda bir firma ile çalışıyoruz. Bir yıl oldu yaklaşık. Futbol Federasyonu da aynı firma ile çalışmaya başladı. Altyapımızda kaynak oldu net. Ancak doğru oyuncuların doğru eğitimi alarak çıkmasını sağlamamız gerek. Bunları sağlamadan a takıma verince oyuncunun kaybolmasına neden oluyoruz. Taraftarımız rahat olsun. Şartlar ne olursa olsun yeni sezonda yarışmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Taraftarlarımızın bu konuda endişesi olmasın. Biz göreve ilk geldiğimizde 18 milyon euro ile de yarıştık. 26 milyon euroya şampiyon olduk. Bugün 40 milyon euro'lardayız. Açık söyleyeyim. Hata yaptık. Teknik direktör her an bitebilir. Planlamanız yok mu diyorlar, başkanımızın istifa edeceğini, Abdullah Avcı'nın görevi bırakacağını bilemezsin. Biz göreve geldikten sonra çeşitli isimlerle görüştük. Ancak bazıları kulüplerde çalıştığı için yönetimlerinden habersiz görüşmemiz mümkün değil. Onların izniyle görüştük, açık söyleyeyim. Kimisi görev yapmak istemediğini iletti. Bu durumda elini taşın altına koymayan biriyle çalışmamız söz konusu olamaz. Kimisi de ciddi paralar talep etti. Bir hocaya yıllık 4.5, 5 milyon euro vermemiz mümkün değil. Ancak herkesin saygı duyduğu bir teknik adamı getirmek istiyoruz. Şu anda ciddi aşamaya geldiğimiz isimler de var. Sergen Yalçın istemedi, Bılıç ile görüştü. Sergen hoca şu anda takım çalışmak istediğini söyledi. Bilik ile de menajeri aracılığıyla görüştük. İlerleme kaydettiğimiz isimler var. İnşallah en kısa sürede bu sorunu gidereceğiz. İşbirliği yapacağız. 2 ve üçüncü ligde işbirliği kuracağımız takımlar olacak. Bunları da Trabzon'un takımları ile yapacağız. Futbolcuları, tesisleri ve stadyumları geliştirmeye talip olacağız. Küçük saha ve stadyumları spor yapılabilir hale getireceğiz. Destek anlamında ne verebiliriz diye bir ekip oluşturuyoruz. Trabzon sporun bunu yapacak vizyonu var. Çok önemli değerlerimiz var. Bunlarla bu yolu yürüyeceğiz. Borç yönetilebilir değil. Bir sürü sponsorluk görüşmeleri yaptık. Stadyum için görüşüyoruz. Stadyum sponsorluğunu 3 ya da 5 yıllık vermek istiyoruz. Yenilikler katmak istiyoruz. Bunların hepsinin takipçisi olacağız. Yeni gelir kapıları da açmaya çalışacağız. Buradan gelen bütçeleri de borçlar için kullanacağız. Şu anki borç yönetilebilir değil. Bunu yönetilebilir hale getirmeye talibiz. Transfer açıklaması. Hocamız belli olmamasına rağmen şu anda görüşmeler yaptığımız isimler var. Son noktaya getirmedik ama belli noktaya getirdik. Çünkü yeni gelecek hocamızın görüşünü alacağız. Bon servisi olmayan futbolculara bakıyoruz. Yıldız oyuncu da alacağız, Trabzonspor küçülüyor diye bir şey yok. Başarı için ne gerekiyorsa o yapılacak. Bunlar ilgini çekebilir. 500 bin Türk lirası ve altı arabalar otobüs. www.snop.com Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda değerli izleyenler. UEFA şampiyonlar günde heyecan dorukta değerli izleyenler. Manchester zarası değil Bayern Münih konuk ediyor. Maçta ilk yarı bitmek üzere, ikinci yarı başlamak üzere maç. Ediyat Stadyumunda oynanıyor. Maçı Jesus Oskill Marzano yönetiyor. Maçta e, 27. dakikada koru Manchester City'den Rodri kaydetti değerli izleyenler. Bu maçı canlı yayınlarla tarikhaver.com'dan, e, canlı yayınlarla haberse, e, sosyal medya serimizden bakabilirsiniz. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma meydana geldi. Üç, üç Azerbaycan askerimiz maalesef şehit oldu. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun üç askerinin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulundu. Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma. Üç Azerbaycan askeri şehit oldu. 11 Nisan 2023-2058 Son Güncelleme 11 Nisan 2023-2058 Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusunun 3 askerinin şehit olduğu belirtildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu, Ermenistan ordusunun önemli sayıda kayıp verdiği ifade edildi. Takip et. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gorus yerleşim biriminde konumlanan Ermenistan askerlerinin laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı bildirildi. Açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 3 Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi. Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi. Ermenistan ordusu kayıp verdi. Bölgede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Ermenistan basınında çıkan haberlerde de çatışmada Ermenistan ordusunun kayıp verdiği belirtildi. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. 500 bin Türk lirası ve... Anadolu Ajansı. Ana Haber git, devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Galatasaray Bay Geçti. Feyenbahçe ve Beşiktaş kazandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları. Süper heyecan 28. hafta mücadeleleri de sürdü. Haftanın tamamlanması ardından iddia yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. Haftayı bay geçen Galatasaray'ın oranı yükselirken rakiplerini yenerek hafta 3 puanla geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları düştü. İşte detaylar. Galatasaray bay geçti Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları. 11 Nisan 2023 2036 son güncelleme 11 Nisan 2023 2036 Süper Lig'de heyecan 28. hafta mücadeleleriyle sürdü. Haftanın tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi yeni şampiyonluk oranlarını belirledi. Haftayı bay geçen Galatasaray'ın oranı yükselirken rakiplerini yenerek haftayı 3 puanla geçen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları düştü. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 28. hafta karşılaşmaları oynanırken haftanın perdesi Karagümrük-Fenerbahçe mücadelesi ile kapandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı. Lider Galatasaray'ın haftayı bay geçtiği haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı galibiyette kapattı. Beşiktaş-Giresun Sporu 3, 1 mağlup ederken Fenerbahçe 1, 0 geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 2-1 ile geçti. Alınan sonuçların ardından iddia risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları. Galatasaray 1.18. Fenerbahçe 4.00. Beşiktaş 15 Başakşehir Spor Spor 15.00. Başakşehir 500.00. Trabzonspor 1.00, Adana Demirspor 1500.00. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi satılmamış kanepeler neredeyse Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Pınar Altuğ süper minisiyle e, poz verdi değerli izleyenler. Etek giymeyi unuttu sandım dedi. Sosyal medya paylaşımlarına dikkat çeken çocuklar duymasın oyuncusu Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan nefiziyle poz verdi. Altuğ'un ceket mini etek kombi, kombinini gören bazı takipçileri altında etek yok sandım yorumlarına bulunur. Pınar Altuğ süper minisiyle poz verdi. Etek giymeyi unuttu sandım. 11 Nisan 2023-1029 son güncelleme. 11 Nisan 2023 12:19 Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çocuklar duymasın oyuncusu Pınar Altuğ yıllara meydan okuyan fiziğiyle poz verdi. Altuğ'un ceket mini etek kombinini gören bazı takipçileri altında etek yok sandım yorumlarında bulundu. Takip et. Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde tiyatro sahnesinde yıldızı parlayan Altuğ sosyal medyada fiziğini sergiledi. Yoga, spor ve diyeti aksatmayan bu sebeple de fit fiziğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ cesur tarzıyla beğeni topladı. Yıllara meydan okuyan oyuncunun süper minili tarzını beğenmeyenler de vardı. Güzel oyuncunun süper minisi kimi takipçisine kısa geldi. Bunlar altlar alt tarafını giyinmeyi unutmuşsun. Altında etek yok sandım. Yaş aldıkça güzelleşiyorsun. Yorumları geldi. Maneviyata yönelmişti. Son halini kızı paylaştı. İlginizi çekebilir. Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık Ana Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün önce hortum sonra fırtına meydana geldi. Böyle devrildi. O anlar kameralara bakın nasıl yansıtılır. Aksaray'da önce hortum sonra fırtına meydana geldi. Cami minaresi böyle devrildi. O anlar saniye saniye bakın nasıl görüntüler Aksaray'da önce hortum sonra fırtına. Cami minaresi böyle devrildi. O anlar saniye saniye görüntülendi. 11 Nisan 2023 14.10 son güncelleme. 11 Nisan 2023 14.10 Aksaray'ın Açören ilçesinde dün fırtınada caminin minaresinin devrilmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Takip et. Açören'de dün öğle saatlerinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle gölü köyü camisinin minaresi cami lojmanın üzerine devrilerek tavanının çökmesine neden oldu. Bu sırada lojmanda bulunan imam Özcan deniz yaralandı. Çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özcan tedavisinin ardından taburcu oldu. O arada fırtına sırasında çıkan hortumu cep telefonuyla görüntülemeye çalışan kişi minarenin devrilme anını da kaydetti. DHA Bunlar ilgini çekebilir. Bütçene uygun ikinci el arabaları toplasın. Cumhuriyet Mahallesi, satılmamış kanepeler neredeyse bedavaya dağıtılıyor mobilya fiyatları sponsorlu reklamlar. Stoktaki akıllı yataklar neredeyse bedavaya satılıyor akıllı yataklar sponsorlu reklamlar. Kaboğuladan, sponsorlu içerikler. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Küplerin içinden insan kemikleri çıktı. Gazetecileri içeri almadılar. Dünyada ilk. Sosyal medyadan paylaşımlar art arda geldi. İstanbullular dikkat. Radara yansıdı 58 saat boyunca sürece. Tabola'dan. Sponsorlu içerikler. Sizin için seçtiklerimiz. Ava bayramın en tarz indirimi Ava. Şimdi seçelim. 2008 baştan sona göz alıcı peyor. Sokağın çocukları 6. sezon bulut veri yayında buldum. Kayıt oldu. Yol para yatır. Oynamaya başlamalıyım. Inip... Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Kırmızı bültenle aranan Urfi Çetin Kaya İstanbul'da yakalandı. Son dakika habere göre em İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Orfi Çetin Kaya'nı İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Son dakika, emniyet genel müdürlüğü açıkladı. Kırmızı bültenle aranan Orfi Çetin Kaya İstanbul'da yakalandı. 11 Nisan 2023 22:25 son güncelleme 11 Nisan 2023 22:44 son dakika haberi. Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenli aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetin Kaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi. Takip et. Son dakika, genel müdürlükten yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik Birimi ve istihbarat başkanlığının çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi. Kırmızı bültenli aranıyordu. Açıklamada, operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenli aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetin Kaya'nın saklandığı adreste, tem ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi. Anadolu Ajansı. Bunlar ilgini çekebilir. Www Şimdiki. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Milli takımın reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi. Emirhan İlkan'dan olay sözler geldi. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalyan ekibi Torino'nun yolunu tutan ancak burada beklentilerinin oldukça altında bir performans sergileyerek formadan uzak kalan Emirhan İlkan kiralık olarak Sampordian'ın yolunu tutmuştu. Son olarak gündeme milli takım çıkışıyla gelen genç oyuncunun Kendisine gelen milli takım teklifini reddetti, iddia edildi. İşte detaylar. Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi. Emirhan İlkan'dan olay sözler. 11 Nisan 2023-22.50 son güncelleme. 11 Nisan 2023-22.50. Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılarak İtalyan ekibi torununun yolunu tutan ancak burada beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyerek formadan uzak kalan Emirhan İlkan kiralık olarak Sampdoria'nın yolunu tutmuştu. Son olarak gündeme milli takım çıkışıyla gelen genç oyuncunun kendisine gelen milli takım teklifini reddettiği iddia edildi. İşte detaylar. Takip et. Emirhan İlkan. Türkiye. Yaş 19 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Sampdoria. Tüm istatistikler için tıklayın. Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya ekibi Torino'ya büyük umutlarla transfer olan ancak burada forma şansı bulamaması üzerine Sampdoria'ya kiralanan Emirhan İlhan, Türk yetkilileri adeta çileden çıkardı. Siyah-beyazlı ekipten ayrılırken, sözleşmesini 4.5 milyon euro'luk serbest kalma bedeli koydurulan Emirhan İlhan, Torino'dan gelen teklifi kabul ederken İtalya'nın yolunu tuttu. Bu transfer sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Emirhan İlkan eleştirilerin hedefi olmuştu. Torunoda olmadı Sampdoria'ya kiralandı. Yeni takımında yalnızca 87 dakika forma şansı bulabilen Emirhan İlkan devre arasında Sampdoria'ya kiralanırken, burada da beklentileri karşılayamazken sadece 46 dakikada sahada kaldı. Milli takımda da şans bulamadı. Milli takım ekibinin de yakından takip ettiği Emirhan, Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte A milli takımın 16 Kasım 2022'de İskoçya ve 19 Kasım 2022'de de Çekya e ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan şans bulamadı. Bu 19'u reddetti. Ajans Spor'da yer alan habere göre Emirhan İlkan, kendi yaş kategorisi olan bu 19 milli takımına yapılan davetleri reddetti. İlhan'ın ben ancak U21'e çağırırsanız gelirim şeklinde yanıt verdiği iddia edildi. Bunlar ilgini çekebilir. Akbank'tan yüzde sıfır. A ver fültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman altın madalya kazandı. Son dakika haberine göre Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman artistik kategorisinde altın madalya elde etti. İşte detaylar. Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman altın madalya kazandı. 11 Nisan 2023-22-29 Son Güncelleme 11 Nisan 2023-22-29 Son dakika. Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, artistik kategorisinde altın madalya elde etti. İşte detaylar. Takip et. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik kategorisinde Hacı Arap Yaman, çeyrek finalde Fransız Cinde ve yarı finalde ise İspanyol Sergio Sanchez'i mağlup etti. Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu, finalde Alman Heinrich Marvin ile karşılaştı. Hacı Arap Yaman, Marvin'i 5 setlik mücadele sonunda 172-147 lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Serdar Gümüş 5 inci. 38 sporcunun mücadele ettiği kategoride milli bilardoculardan Serdar Gümüş 5. Mehmet Sezer ise 17. sırada yer aldı. 18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası 16 Nisan'da sona erecek. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi, satılmamış kanepeler neredeyse bedavaya dağıtılıyor mu bilir fiyatı? Ana haber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yine Şanlıurfa'ın sel araçlar ters döndü yaralılar var. Şanlıurfa'da 14 Mart'ta başlayan yağışlar kentte hayat felç etmiş. sebep oldu olduğu sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybetmesi neden olmuştu. Akşam saatlerinde Şanlıurfa'da başlayan yağışların etkisini arttırması nedeniydi. vatandaşlar genden korku dolu anlar yaşadı. 4 ilçede hayat olumsuz etkilenirken 3 otomobil kazaya yine Şanlıurfa yine sel araçlar ters döndü yaralılar var 11 Nisan 2023-22-49 son güncelleme 11 Nisan 2023 22:49 Şanlıurfa'da 14 Mart'ta başlayan yağışlar kentte hayatı felç etmiş sebep olduğu sel nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu akşam saatlerinde Şanlıurfa'da başlayan yağışların etkisini arttırması nedeniyle vatandaşlar yeniden korku dolu anlar yaşadı Not ilçede hayat olumsuz etkilenirken 3 otomobil kaza yaptı. Takip et. Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak alpeti Bozova, Ceylanpınar ve Soru Çiçeklerinde günlük yaşama olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Caddeler yine suyla doldu. Şanlıurfa'da 14-15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Alfeti, Bozova, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İkili tarlalarında su altında kaldığı ilçelerde vatandaşlar, ilgili kurumların yeterli çalışma yapmadığını ifade etti. Yaşanan yağışlarda kayganlaşan yolda 3 otomobilin kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa kent merkezinde ise aralıklarla devam eden yağış herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Bunlar ilgini çekebilir. Akbank'tan %0, faizli 25 bin Türk lirası. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan'a mülakat kalkacak vaadine Kılıçdaroğlu'ndan gönderme geldi. Benim projelerim de dedi. Siyaset arenası hız kazandı. Seçimlere yaklaşık bir ay, bir ay kala Cumhurbaşkanı adayları ve partiler çalışmalarını sürdürürken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede yer alan kamuda mülakat kaldırılacak vaadine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. İşte detaylar. Erdoğan'ın mülakat kalkacak, vadini Kılıçdaroğlu'ndan gönderme, benim projelerimle. 11 Nisan 2023 18:09 son güncelleme, 11 Nisan 2023-18-13. Siyaset arenası hız kazandı. Seçimlere yaklaşık bir ay kala Cumhurbaşkanı adayları ve partiler çalışmalarını süratlendirdi. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamede yer alan, kamuda mülakat kaldırılacak, Vadine Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. İşte detaylar. Takip et. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. 4 adayın yarışacağı seçimlerde kritik dönemlere girildi. AK Parti yaptığı büyük törenle 481 sayfalık seçim beyannamesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı beyannamede, kamuda mülakatlarının kaldırılacak olması dikkat çekti. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatların kaldırılacağının duyurulmasının hemen ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan, mülakat kaldırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ses getiren vaadini, kamuya iş alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız, sözleriyle dile getirdi. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt. Sosyal medyada gündem olan açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu Twitter adresinden, önce mülakatta torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimde kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim, ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Bunlar ilgini çekebilir. 500 bin Türk lirası ve 6 arabalar otoplusu. Ya birinci dünya savaşı. Ana haber süpürtenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Mescid Aksa karar geldi. Fanatik Yahudilerin baskınları bayrama kadar durduruldu dedi. İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid Aksa'ya yönelik baskınlarını Ramazan ayının sonuna kadar durdurmak kararı aldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Timur Ben-Güer ise Başbakan Netanyahu'nun kararına tepki gösterdi. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan mescidi Aksa kararı. Fanatik Yahudilerin baskınları bayrama kadar durduruldu. 11 Nisan 2023-2022 14 son güncelleme, 11 Nisan 2023 22:19 19 İsrail polisi korumasındaki onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan mescid Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını Ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı aldı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar ben Benakbir ise, Başbakan Netanyahu'nun kararına tepki gösterdi. Takip et. Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan tarihlerini kapsayan hamursuz, besa, bayramı nedeniyle Aksa'ya baskınlarını sürdürürken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken bir karar geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin Ramazan bayramına kadar yasaklandığı duyuruldu. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ulusal Güvenlik Bakanı ve Güvenlik Birimlerinin başkanlarıyla kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi. Açıklamada, durum değerlendirmesinde Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da dahil olmak üzere İsrail'deki güvenlik durumuna değinildiği aktarıldı. Türk kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatı. Başbakan Netanyahu ve bakanların Yarın Hamursuz Bayramı'nın bitişini kutlamak için Mescid-i Aksa'nın bitişindeki alama duvarına gidecek olan Yahudilerin korunması ve oraya giden yolların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm harekat kuvvetlerinin seferber edilmesi talimatını verdiği ifade edildi. Açıklamada, Savunma Bakanı Gavland, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İç İstihbarat Teşkilatı Şimdet, Şabak, Başkanı Bar ve Emniyet Müdürü Yakov Şaptay'ın tavsiyesi üzerine Başbakan Netanyahu'nun, Yahudi ziyaretçi ve turistlerin Ramazan ayının sonuna kadar mescide aksaya girmelerinin engellenmesine karar verdiği belirtildi. Netanyahu'nun kararına tepki Teyandan, Koalisyon Hükümeti'nin aşırı sağcı ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Ben Akdir, Başbakan Netanyahu'nun kararına tepki gösterdi. İsrail basınının aktardığına göre, Ben Akbir, Aksa'nın Yahudi yerleşimcilere kapatılması kararının bölgeye huzuru getirmeyecek ciddi bir hata olduğunu belirterek sadece gerilimi daha da tırmandırabileceği iddiasında bulundu. Bakanlığı döneminde ve öncesince Aksa'ya yönelik baskınlara ve Filistinlilere karşı ırkçı ve provokatif eylemleri teşvik etmesiyle tanınan aşırı sağcı İsrailli bakan, şu ifadeleri kullandı. Tapınak Dağı'nda Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya verdikleri isim, Yahudi varlığının olmaması, otomatik olarak buradaki polis varlığının azalmasına neden olacak ve bu da Yahudileri öldürmeye teşvik eden çağrılar için verimli bir zemin oluşturacaktır. Terörün kaprislerine boyun eğmek yerine ona güçlü bir şekilde karşılık verilmelidir. Hamursuz Bayramında Baskın Çağrıları Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı. Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise Ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu. Fanatik Yahudi 15 Ahan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Bengbir'e mektup yazarak, Yahudi yerleşimcilerin hamursuz bayramında Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini istemiş, kurban kesmeyi başaranlara 5500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti. Anadolu Ajansı Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahalli, satılmamış kanepeler neredeyse bedok. Ve sayılar, bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber bülten sonra geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan Haber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar ile son çıkın.